Hayatların örselenmiş öyküsü Metropolde dayak yemiş şiirlerin Öncüsü ve sözcüsü Yasaklanmış hicivlerin döngüsü Memlekette Türkçe rap mi işte ömür törpüsü Neo kuzen yeni düzen Marjinal ve postmodern indi bindi bir toplumda olmuşsunuz postmodern Adımı clickbait için var mı ağzı Almayan kaldı mı lan rap hakkında Hiçbir fikri olmayan ve muhterem Sıkıldın kaoslu gündem arıyorsun Ve muhtemelen linçleyince Kendini şah sanıyorsun hayır o koltukta sönmeyen bir tütün var Kaybeden bir gençliğin ve katmayan bir götün var Kusura bakma sana bakınca neyzen oluyorum ne? Moğollar da eşlik ediyor bir şey yapmalı hey! Yeni bir reçete yazıyorum bu anti depresan Senin jargonunda söylesem moruk beni bir sal Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara Duygusuz samimi olmayan afilli pozlara Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum okey Sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum hiç. Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara Duygusuz samimi olmayan afelli pozlara Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum Okey sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum ne söylesem bu keşmekeşte keşte ben de yaşıyorum ve gördüğüm bir sorun olursa şarkılarıma taşıyorum bu fitneler fesatlar bu suya yatmış hesaplar ve sanma bu dertleri ben ellerim cebimde aşıyorum bir dakika dur sakin ol yarın için bir düzen kur eli silahlı beyin asarlı cankilerden uzak dur özünü sev ki kendini ol, güneş tepende doğmasın Gucci fendi Mercedes'i boş hayalin olmasın bak çocuk ben bu yolda tek tabanca bir çınar ve sen de amacı olmayan bir kuru gürültü var Bak çocuk, benden ep didaktik istiyorsun ama idollerin ya Golf Tiger ya Pablo Escobar. Bak çocuk, ofağın olmuş ağzınızda rifle o benimse metaforumda nükte istidadı çok. Bak çocuk, şiddet Eğiliminde tipe Özen mi dur? Onun tenasül uzvunuzdan hiç bir farkı yok. Hiç ihtiyacım yok. Hiç sahte dostlara, duygusuz samimi Olmayan afilli bozlara hiç ihtiyacım yok. Hiç böyle mutluyum. Okay, sevmiyorsan işte yok. Çünkü ben buyum. Hiç